Merhabalar bu videomda 29 Ağustos 2019 Perşembe gününün astrolojik gündeminden bahsedeceğim sizlere. Evet 29 Ağustos'ta Ay Aslan Burcu'nda seyrine devam ediyor olacak. Dolayısıyla daha çok aslında kendi isteklerimizin ön planda olduğu, kendimize yatırım yapmak istediğimiz, özellikle sahne sanatlarıyla, tasarımla, bunun yanı sıra kişisel bakımla ilgilendiğimiz bir gün olacaktır. Özellikle dün itibariyle başlayan Mars Üçgen Uranüs etkileşimi biraz daha özgüvenli hissetmemiz ve hedef ve arzularımızı, isteklerimizi, ideallerimizi etrafımıza özgürce iletebilme cesaretini bizlere getirmiş bulunmakta. Ve biliyorsunuz eğer videoları takip ediyorsanız dün itibariyle, dün akşam itibariyle Ay ile Jüpiter arasında iyicil bir etki gerçekleşmişti ve bu iyicil etkiyle beraber aslında e, Perşembe sabahına daha rahat, bir şekilde uyanacağız. Duygularımızı, düşüncelerimizi daha rahat bir şekilde ifade edeceğiz ve biraz boş ver yani ver yansın benden sonra tufan şeklinde bir e, perşembe sabahı olacak. Çünkü artık e, kendimizi çok fazla sıkmadan, kendimizi çok fazla bunaltmadan gereken neyse onu gerekli biçimde yapacağız ve çok da fazla aslında umursamayacağız etrafımızdaki düşünceleri diyebilirim. Evet e, günün ilk saatlerinde ayla e, jüpiter arasındaki bu icil etki aslında güzel bir sabah uyanmamızı sağlayacak. Biraz fazla keyfe keder olabiliriz. Yemeğimizi içmemizi e, fazlasıyla e, özen gösterip hatta abartabiliriz arkadaşlar. Bursa dikkat etmekte fayda var. Özellikle duygusal e, yeme içme trafiği oldukça aktif olabilir gün içerisinde ama dediğim gibi keyifli bir gün başlangıcı yaşayacağız. E, ayla Oran üstün sert açısı yine bir nebze olsun. Bizleri geriyor olsa da aslında bu etki çarşamba günü itibariyle attık diyebilirim. Bugünün bir diğer önemli gündemi ise Merkür'ün burç değiştirmesi. Biliyorsunuz Merkür aslında bizleri en çok etkileyen gezegenlerden birisi. Özellikle Merkür retrolarında her birimizin başına gelen ilginç anılar vardır. Her birimizin Merkür ile ilgili bazı artık tesadüfi, aksaklıkları söz konusu olmuştur. Dolayısıyla aslında Merkür biliyorsunuz kendimizi ifade etme biçimimiz, zihnimizi nasıl kullandığımızla ilintilidir. Merkür bir süredir Aslan Burcu'ndaydı. Biraz e, egosal e, düşünceler, biraz ben kavramı oldukça ön plandaydı ve iletişim dilimiz, dilimizde de aslında zaman zaman ego savaşları, zaman zaman bençelikler, e, zaman zaman kendimizi daha fazla e, ön plana çıkarma isteği. Aslında Merkür Aslan transiti boyunca gerçekten etkilerde. Artık Merkür Başak Burcu'nda ve dolayısıyla artık haritalarımızda Başak Burcu'nun temsil etmiş olduğu ev ve alanlarda gündemlerimiz söz konusu olacaktır. Ve daha çok 6. ev ile ilgili konular ön plana çıkacaktır arkadaşlar. Bunlar nelerdir? İş hayatımız, sağlığımız, özellikle sağlıkla ilgili problemlerin çok fazla gündemde olduğu ve sağlığımıza daha çok yatırım yapmak isteyeceğimiz bir süreç olacaktır. Beslenmemize, günlük rutinlerimize dikkat etmemiz gerekeceği gibi bunun yanı sıra kendimize yeni bir yaşam planı oluşturmak, yeni bir düzen oluşturmak, organizasyon oluşturmak şeklinde gündemler ortaya çıkacaktır ve çok çalışmayla ilgilidir arkadaşlar. Çok fonksiyonlu ve çok çalışmalıdır. Yani birden fazla şey aynı anda düşüneceğiz, birden fazla şey aynı anda organize etmeye çalışacağız. Bu sırada sağlığımızı ihmal etmeyeceğiz ve bu esnada iş işte İşlerimiz tıkır tıkır yolunda gidecek. Aslında Başak Burcu'nun teması budur. Ve Merkür Başak Burcu'ndayken aslında yücelir arkadaşlar. İyi bir konumdadır. Yani zihisel faaliyetlerimizi doğru bir şekilde yönetebilme yeteneği getirecektir. Ama şöyle de bir sıkıntısı vardır Merkür Başak'ın. Mükemmeliyetçidir ve e, çok eleştireldir. Yani karşımızdaki insanla iletişimimizde fazlasıyla eleştirel, fazlasıyla mükemmeliyetçi, sürekli kusur bulmaya çalışan, sürekli eleştiren bir yapı sergileyebiliriz. Özellikle dediğim gibi buna dikkat etmekte fayda var. E, bazen sıkıcı olabilir, bazen bunaltıcı olabilir bu tavırlarımız veya karşı taraftan biz aynı şekilde gelebilir. Çünkü e, herkesi etkileyen bir durumdur ama haritalarımızı tabii farklı şekillerde etkileyecek e, her birimizin temsil etmiş olduğu alanlara göre yine gün içerisinde güneşle marsın başak burcunda kavuşumuyla beraber aslında venüsün de burada olmasıyla çok ciddi bir başak burcu sterlium evresine giriyoruz arkadaşlar zaten e, yarın gerçekleşecek yeni ay e, aslında e, bu e, durumu gösteriyor olacak yani çok ciddi bir başak etkisi hissedilecek bu yeni ay ile beraber ve e, fazlasıyla eleştirel fazlasıyla mükemmeliyetçi her ne kadar çok güzel e, e, açıları ve etkileri olsa da bu yeni ayın e, biraz fazla dedikleyici biraz fazla sorgulayıcı olma ihtimalimiz Oldukça yüksek gözükmekte arkadaşlar. Evet e, sabah saatlerinde bu yoğun gündemle e, günü başlatıyoruz diyebilirim. Her ne kadar keyifli olsak da böyle güzel bir kahvaltı sofrasıyla güne başlama imkanı varsa eğer bu şekilde başlasak da e, Başak Burcu etkisiyle beraber fazla mükemmeliyetçi ve fazla eleştiren olma ihtimalini göz önünde bulundurmakta fayda var. Akşam saatlerine yaklaşırken ayın aslan burcunda transiti devam ederken aslında gün içerisinde ay ve jüpiter arasındaki icil etkilerle e, ilgili olacağız daha ziyade. Ve özellikle akşam saatlerine doğru e, geleceğimiz ve yaşam felsefemiz adına yeni bakış açıları geliştirebiliriz. Kendimizi geliştirmek adına ne gibi yollar izleyebiliriz, ne gibi insanlarla tanışmalı ve nasıl eğitimler almalıyız gibi konuların gündemde olacağı bir süreç başlayacaktır. Ve yavaş yavaş ayın da başak burcu etkisiyle aslında yeni ay sürecine hazırlıyor olacak bugün bizleri. Ee, Başak Burcu etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başlayacağız ve yeni aya çok rahat ve akışkan bir şekilde geçiş sağlayacağız diyebilirim. Oldukça güzel, oldukça keyifli bir gün, keyfe keder bir gün diyebilirim. Fazla mükemmeliyetçi olmazsak, fazla eleştirel olmazsak aslında çok güzel dinleneceğimiz, keyifli aktivitelerde bulunacağımız, eğer imkanımız varsa seyahat edeceğimiz, okuyacağımız, araştıracağımız ve bol sohbetli, bol yemeli içmeli bir gün ee, aslında e, bu perşembe günü her birinize güzel bir perşembe diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklar ve aşağıda video fikirlerinizi paylaşırsanız, bunun yanı sıra e, paylaşmış olduğum videolardan e, haberdar olmak için bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbilgi.com adresine e-posta gönderebilecekleri gibi Opikus Astroloji hesabımdan da DM yoluyla bana ulaşabilirler. Hoşçakalın.